Avrasya Hastaneler Grubu, Yönetim Kurulu Üyesi ve İşletme Direktörü Sayın İbrahim Urlu bizlerle birlikte olacaklar. Bugün sağlık sektörünü konuşacağız. İbrahim Hocam'ın yapmış olduğu projelerden bahsedeceğiz. Tabii öncelikle sağlıkçılarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz ve tekrar şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pandemi sürecinde resmen savaştılar hocam. Tabii savaş sadece silahla olmuyor. İşte pandemide bunu yaşadık. Hümet Hocam öncelikle hoş geldiniz. İstanbul Stüdyolarımızda sizleri ağırlamaktan keyif aldık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetimiz için de ayrıca... ...hem Kanal 58'e... ...hem Kanal 34'e... ...ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ara izleyicilerimize... ...yeni yılda... ...sağlık ve evet. mutluluklar... ...diliyorum. İlk temelliğimiz <gülüyor> sağlık. Evet. Ne kadar önemli olduğunu e, e, pandemide gördük hocam. Evet, sağlık deyince akan sular duruyor. Evet. Evet. Sağlığımız hiç bir şey o olmuyor. o meçhul kahramanlara da ayrıca gönül dolusu yürekten takdirler, teşekkürler diyorum. Evet hocam, ee, tabii izleyenlerimizden sorular da bekliyoruz. Canlı yayınımızda merak ettiğiniz sorularımızda, Whatsapp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz. Kıymetli hocamıza bizler de sorularımızı yönlendiririz. Hocam bizler sizi tanıyoruz. Ee, yılların eskitemediği bir isim. İbrahim Urlu. Başarılı bir isim. Peki. Sizleri kısaca tanıyacak olursak ekranları başındaki bizleri izleyen izleyenlerimize İbrahim Urlu kendisi nasıl anlatır efendim? Evet. insanın kendisine anlatması en biraz zor. <gülüyor> en, zor... <gülüyor> en zor soru budur hocam. Hocam zor yerden sordum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu sefer pek çalışmamıştım. Evet. Ee, şöyle ee, söylediğiniz gibi ben e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 8 yıl kadar ticaret liselerinde meslek dersleri öğretmenliği yaptım. Sonra ülkemizin önemli bir e, koç topluluğu olan orada 22 yıl bir e, hizmetim oldu. Avrasya Hospitili, uğurlu e, kardeşler olarak Hüseyin Abimin genel cerrah e, Hüseyin Urlu'nun bunun öncülüğünde kardeşler olarak, dokuz kardeş kurmak için yol açıdım. 2002'nin Kasım ayından itibaren, daha önce 96'dan itibaren yine vardım ama yani, orada time'dı, Burada full time olarak toplamda şöyle bir bakıyorum ki 50 yıl bir çalışma hayatım olmuş, hizmetim olmuş. Eskiler derdi, 40 yıl ben bu memlekete hizmet ettim. Ben biraz daha 50 yıl hizmet etmişim. 50 yıl, dile kolay. Dile kolay, 50 yıllık bir e, iş tecrübemiz, hayat tecrübemiz e, söz konusu. Burada ne iş yapıyorum? Evet, hastanenin yönetim kurulu üyesiyim. Hastanenin e, genel koordinatörlüğü ve işletme direktörlüğü isimlendirmeleriyle ee, yaklaşık işte 19 yıldan beri e, bu işleri evet. e, hastanenin tutundurulması, tanıtılması, pazarlanması, hasta memnuniyetlerinin ölçülmesi, çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesi, bunların değerlendirilmesi e, gibi e, faaliyetler gösteriyoruz. Ve yine çok önemli bir projeniz okur, yazar. E, o bir ileride, evet. bütün zaten işletmenin amaçlarından toplum, yani ortak değerleri, burada bir hastanemizin uyum evet. rehberi dediğimiz hastanemizin ana, ana yasasıdır evet. bu aslında. Ortak değerlerimizin başında topluma karşı sorumlu olmak ve duyarlı olmak başında koymuşuz. Öyle bir şeyde, sosyal sorumluluklar kapsamında yine Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta okuryazarlığı geliştirme e, konusunda eğitimci boyutuyla da ciddi bir emek veriyorum. Tabi oraya gelmeden önce de 20 yıldan beri yaşlı bakımı nasıl olur? Hasta bakımı nasıl olur? E, gibi gibi Türkiye'de bazı ilkleri yapan bir kurumun e, temsilcisiyiz temsilcisiyim. Evet diyebiliriz. Hocam e, tabii sağlık sektörü ve özellikle evet. özel sağlık kurumları ile ilgili e, bize nasıl bilgilendirirsiniz? Neler söylemek istersiniz? E, bu ara e, ailemizden kısa bir bahsetmek istiyorum. Evet bu hastanelerin e, kuruluşunda Hüseyin Uğurlu'nun öncülüğünde Urlu kardeşlerin evet. e, birbirleriyle dayanışması ve desteği. E, burada emeği geçen bütün bütün kardeşlerime ama özellikle Seyim Bey'le Ömer Bey'e Seyim Bey, evet, ee, ayrıca, Bey tabii değerli e, hocamız, Hüseyin yani Bey'in eşi hanımefendi Nermin, Hanım, Nermin Hanım, ezayirci olması ee, Onların birlikte el ele verip birlikte e, 24 saatlik bir hizmet dünyanın en zor işlerinden biridir. Ee, sağlık Hizmetleri ve 724, 724, 724 bu hizmetleri vermek kolay bir iş olmuyor. Ve güzel bir aile, Uğurla ailesi evet. birbirine kenetlenmiş, hı hı. Evet. E, kemikleşmiş, ee, uyum içerisinde çalışan. Allah nazardan korulsun evet, diye. Nazardan korulsun diyelim. 2022 yılı da sizin yılınız olsun ee, hocam. E, Tabii güçlü bir aile Uğur ailesi. Evet. Ee, tabi buradan da karınca kararınca kaybediniz. Evet. Buradan da rahmet ee, dileyelim. Zaten 2021 yılının söylediğim iki tane e, acı kaybı oldu. Acı Uğur kaybımız ailesine. oldu. Acı kaybımız oldu. Biri baba yarımız dediğimiz en büyük emeklaramız evet, Mehmet abi. abimi kaybetti. Avrasya ailesinden de. E, Başı Türkiye'de başı Profesör Doktor Mehmet Merici evet. ki bu insan e, kardiyoloji Merkezi başkanımız da evet. ve e, kardiyoloji camiasında da temel taşlarından bir tanesiydi evet. e, ilk anjiyo laboratuvarlarını Kur'an bir insandı e, birçok kayıplarımız oldu ama bu iki acı kaybımız e, Evet e, Tabi biri abiniz evet. baba yarısı bir de topluma çok faydası evet. olan değerli hocamız evet. Tabii en son program yapmıştık kendisiyle de rahmetli evet. Mehmet Meviç hocamla o kadar keyifli bir sohbet olmuştu ki evet. dolu dolu evet. Evet. işinin başında öldü evet, işinin başında öldü ne kadar seviyoruz ölme, değil mi hocam işini? yani işini bu kadar seven insanlarla da çalışmış olmak ayrı bir mutluluk insan için. Tabii, Avrasya hastaneler grubu ve Uğurlu ailesi az önce de belirttiğimiz gibi birbirine kenetlenmiş, kemikleşmiş kadroları güçlü. En alt kademeden en üst kademeye kadar bir uyum içerisinde çalışıyor hastane. Evet bunun için yine nazar değmesin evet. diyorum. Zaten bütün böyle toplam kalitenin e, mantığı, bakışı, bizde yola çıkışımız böyleydi. E, uyum içerisinde çalışamadığın sürece o süreçleri yönetmek kolay değil. Bir iş proses, huzur olması gerekiyor. Huzuru ve bizde de bir ailede bile dahi ulaşamayacağımız kadar yüzde doksanların üzerinde çalışan memnuniyetimiz var. Yine yüzde doksanların üzerinde e, hasta memnuniyetlerimiz var. Yine e, değerlendirmelerde Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin standart içerisinde bizleri değerlendirdik. Sağlık Bakanlığı'nın Kalite Daire Başkanlığı bölüme birçok denetim şeyleri var ama bu kalite denetiminde yüz üzerinden 95, 98 hele son bir kopta 99 nokta bilmem kaç gibi bir e, puan, puan almak e, bu o arkadaşlarımın emekleriyle olan şey. O arkadaşlarımın işlerini severek, e, inanarak yaptıkları. Sevip inanırsan her şey hallıyordur. Bu da sizlerden de kaynaklanıyor. E, Biz de yani özellikle e, kurucumuz gerçekten bu işe e, kendini adamış ömrünü insanlardan vermiş. ömrünü vermiş. Ben demin 50 yılımı bahsettim. Evet. <gülüyor> o benim birkaç yıl daha kıdemli. Ee, Seyim Bey, e, onun yaklaşımları da bizler için kıymetli evet. ve değerli. Evet, çok mütevazi bir. Öncelikle evet. hiçbir zaman hayat boyu hastasıyla çalışanlarıyla karşı karşıya geldiği zaman iletişimde ya böyle eşit durmuştur veya biraz aşağıda durmuştur. Hiç böyle bir duruşunu evet. ben e, tanık olamadım. Yani Yıllardır tanıyan bir isim olarak evet. ben de. Kıymetli hocamızın Hı. E, Hep böyle mütevazı kişiliğini e, Görmüşüzdür e, Eşiyle olan e, O güzel resmi hep görmüşüzdür evet. Buradan Kıymetli Nermin Hanım'a da e, Tüm e, Hastanemizin Eczane bölümünde çalışanlarına Tüm birimlerimize Hı. Birimlerimize evet, ve geliş ailemize, geliş ailemize e, tekrar buradan çok teşekkür ediyoruz İki tane ediyorum, büyük hocam. ailemize e, Ben de Saygılar sunuyorum Onlara müteşekkirim.